Siyasi ve ekonomik çıkarları bir arada tutmak için kurulan bir organizasyon Avrupa Birliği. Türkiye'nin de en kısa sürede bu birliğin içinde yer alacağını yürekten inanıyor. İnsanlık tarihinde yüzyıllardır yaşanan olumsuz şartlar umutsuzluğu beraberinde ekonomik çöküntülere getirdi. Ama sanatın birleştirici gücü altında daha güzel bir dünyayı hedefleyerek sinemayla, tiyatroyla, romanla, edebiyatla bu birlikteliğin içinde genç kuşaklara şu yaşadığımız COVID-19'suz, virüssüz, hastalıksız, hep beraber sağlıkla yaşayacağımız bir dünyanın hedefleneceği organizasyon olmasını diliyorum. Nazım Hikmet'in dediği gibi bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine öyle bir dünyayı hedefleyerek hep birlikte Avrupa Birliği'nin içinde sanatçılar olarak omuz omuza kol kola bu mavi gökyüzü altında barış içinde yaşanılacak bir dünyanın habercisi olalım. Avrupa günü kutlu olsun.